Selamlar herkese. Bir önceki videomda sosyal dünyamızı algılamaktan bahsetmiştim. Bu videoda ise sosyal dünyamızı yargılamaktan bahsedeceğim. Hiç şüphesiz ki algıladığımız kadarını yargılıyoruz aslında ve algı düzeneklerimiz her ne kadar uyumlu olmak için Elverişli ve etkili olsalar da bazen hatalar yapıyoruz. Bu hatalar başka insanlar hakkında ya da başka olaylar hakkında ön yargılı olmamıza sebep oluyor. Ya da yanlış düşüncelere, yanlış çıkarımlara bizi götürebiliyor. Elde ettiğimiz veriler ışığında bir yargıda bulunurken genelde sezgisel yargılarda bulunuyoruz. Sezgi derken neyi kastediyoruz peki? Sezgi dediğimiz şey sadece bir his mi? Yoksa arka planda çalışan bir mantık yürütmenin ve... Aynı zamanda ona eşlik eden bir duygunun sonucunda ulaştığımız gerçek mi? Ya da sezgi dediğimiz şey arka planda belli mantık yürütmelerinin sonucunda bilimsel olarak bir sonuca varıp bunun farkında olmadan bir şekilde doğruyu ifade etmemiz. Bunu açıklarken de böyle olmasını daha doğru görüyorum, böyle hissediyorum diye de ifade etmemiz. Dolayısıyla sezgisel denetimin savunucuları bu sağduyulu tarafımıza kulak vermemiz gerektiğini söylerler. Bir de tam tersini savunanlar vardır. Bunlar da sezgisel denetimin bizi çok fazla hataya sürükleyebileceğini söylerler. Dolayısıyla sezgisel denetimi mantıksız, akıl dışı bulurlar. 17. yüzyıl matematikçisi ve düşünürü Pascal demiştir ki, kalbin mantığa sığmayan, kendine özgü bir mantığı vardır. Pascal Tam olarak neyi kastediyordu belki tartışılır ama 300 yıl sonra bilim insanları Pascal'ın bu dediğini aslında kanıtladılar. Çünkü bildiğimizi bildiğimizden daha fazlasını biliyoruz. Bilinç dışı bilgi işlemleme süreçlerimizle alakalı çok fazla bilgimiz olmadığı için, yani bilinç dışından bahsediyorum aslında. Özellikle bilinç dışındaki bilgi işlemleme süreçlerine yönelen araştırmalar bize gösteriyor ki, her şeye de erişimimiz yok. Yani zihnimizde sınırlı erişime sahip olduğumuz bazı bilgiler var. Bu da düşünüşümüzün kısmen denetimli, kısmen de kontrol dışı olduğunu, dürtüsel olduğunu, anlık olduğunu gösteriyor. Bazen bir karar verirken biraz daha matematiksel bir zeminde karar vermeye çalışsak da hislerimiz aslında onun doğru olmadığını söylemeye devam eder bize. Hatta bazı insanlar, ya sanki zihnimde iki kişi birden var, biri A diyor, diğeri B diyor diye ifade de edebilirler. Bu genelde bilinç dışı bilgi işlemleme süreçlerimizin bize anlatmaya çalıştığı şeyler. Örneğin duygusal tepkiler çoğu zaman düşünmeden duygusal bir tepki gösteririz. Dışarıdan gelen sinirsel verileri beyin algıladığı andan itibaren daha henüz kortekse uğramadan yani düşünme alanımıza gelmeden duygu denetim merkezine yani amigdalaya iletir. Bu da hızlı bir şekilde anlık tepkilere sebep olur. Daha henüz düşünmeden hareket etmişizdir. Aniden öfkelenmişizdir. Aniden şaşırırız. Aniden korkarız. Ne olduğunu bilmeden. Birçok anlık tepkilerden bahsedebiliriz bu şekilde. İşte bunların hepsi kontrolümüzde olmadan, bir düşünme süreci gerektirmeden sergilediğimiz davranışlar. Bir benzeri herhangi bir alanda uzmanlık kazandığınızda benzer süreçler devreye girer. Yani çok fazla yorulmadan, çok fazla hesap kitap yapmadan o işin uzmanı olduğunuz için anlık olarak doğru kararlar verirsiniz. Mesela satranç oynayanları düşünün çok fazla satranç oynayan kişiler, usta satranç oynayıcıları, amatör oynayıcılara göre çok daha kısa sürede çok daha hızlı karar verirler ve aynı zamanda daha da doğru. Hamlelerde bulunurlar. Amatör bir oyuncuyla usta oyuncunun yaptığı şey aslında aynı gibi görünse de arka planda usta oyuncu için bu çok kolay ve çok fazla düşünmeden sanki yapılan bir şeymiş gibi olur. Kısa zamanda yapacaktır bunu. Ancak amatör oyuncu belki yarım saatini bir hamle için harcayabilir. Bu kendiliğinden bilgi işlemleme sürecinin yani bu kontrolümüzde olmayan düşünme sistemimizin bize sağladığı çok fazla fayda var. Mesela anlık kararlar vermeniz gereken yerlerde düşünme sürecini devreye sokarsanız genelde çok yanlış kararlar vermeye başlıyorsunuz. Anlık kararlardan bahsediyorum. Genel vaktinizin bol olduğu problem çözebileceğiniz, tavsiyeler alabileceğiniz şeylerden bahsetmiyorum. Ama aniden karar vermeniz gerekti. Bu kendi mesleğinizle alakalı olabilir. Bu herhangi bir seçimle alakalı olabilir. Bir tercihle alakalı olabilir. Bir AVM'de bir ürünü seçerken de olabilir. Vaktiniz çok kısa ve bir ürünü seçerken hoşunuza giden ya da içinize sıcak gelen şeyi bir an önce alıp oradan çıkmanız gerekiyorsa orada düşünce süreçlerinizi devreye soktuğunuz an ne kadar zor karar verdiğinizi anlamaya başlarsınız. Bu yüzden sezgisel tarafımız bu konuda bize çok fazla kolaylık sağlar. Duygularımız devreye girer ve kararlarımızı hızlı bir şekilde almaya başlarız. Üstelik bu şekilde anlı kararlar verdiğimizde düşünce süreçlerini kullandığımız Durumlara göre daha tatmin edici kararlar veririz. Kimi şeyleri, olayları, geçmiş deneyimleri bilinçli olarak hatırlarız. Hemen aklımıza gelir ve evet bu kişiyi görmüştüm, bu eşyayı tanıyorum, bu ürünü daha önce kullandım gibi şeyler. Ancak bazı şeyleri ise dolaylı olarak hatırlarız. Örneğin beyin hasarı olan bir hasta, hafızası çok kötü olan bir hasta, doktoruyla her gün tanışmak zorunda olan bir hasta varmış. Bu hasta her gün doktoruyla her sabah tanışırmış. Çünkü tanıştığı anı unuttuğu için ertesi gün bir daha tanışmak zorunda kalırmış. Tabii ki doktor hatırlıyor hastasını ama hastanın bunu yapmaya ihtiyacı var sürekli. Dolayısıyla hep tanışırlarmış. Ancak bir gün doktor hastasıyla el sıkışırken eline bir tane raptiye koyuyor ve bu raptiyeden dolayı el sıkıştıklarında hasta Acı çekiyor. Bir sonraki gün hasta doktoru hatırlamasa bile el sıkışmayı tercih etmiyor. Çünkü dolaylı yoldan bir şeyi hatırlıyor. Elini sıktığı zaman canı yanmıştı. Beyni her ne kadar doktoru tanımasa da çektiği acıyı hatırlıyordu. Ama kişi bunun farkında bile değildi. Hasta o an el sıkışmamanın sebebinin bu olabileceğini hiç düşünmüyordu bile. Yani bilinçli bir süreç işlemiyordu. Bilinç dışı burada kişiyi yönlendiriyordu verdiği karar doğru mu? Tabii ki elinize Raptiye batmasını bir daha istemezsiniz ve beyin de bunu iyi öğrenmişti. O kişiyi engellemişti. Yine benzer olarak kör görüşü dediğimiz bir şey daha var. Bir şekilde görsel korteksinin felçle ya da herhangi bir darbeyle zarar gördüğü hastalarda görüş alanlarının bir bölümünde işlevsel olarak kör olabilirler. Böyle kişilere kör alanda bir dizi çubuk gösterdiklerinde biz hiçbir şey görmüyoruz dediler. Ama daha sonra sorduğumuz sorularda yani bu gördüğünüz çizgiler yatay mıydı dikey miydi tahmin edebilir misiniz sırayla? Hastalar... Hepsini doğru tahmin etmişti ve kendilerine hepsini doğru tahmin ettiniz denildiğinde aşırı bir şekilde şaşırmışlardı. Tıpkı acı veren tokalaşmayı reddeden hasta gibi bu hastalarda bildiklerini bildiklerinden daha fazla şey bildiler. Kendiliğinden sezgisel düşünmenin bizi ne kadar zeki yaptığını görmüş olduk. Çok zeki gibi davranıyoruz. Yani bir anda hiç bilmediğimiz şeyleri biliyormuş gibi cevaplar veriyoruz falan. Ancak bu gerçekten böyle mi? Yani sezgisel düşündüğümüzde gerçekten bu kadar zeki mi oluyoruz? Bu kadar sonuçlara çabuk mu ulaşabiliyoruz? Ancak bilinç dışının aslında sanıldığı gibi bu kadar da zeki olmadığı yönünde de görüşler hala var. Bu konuda ticari olarak çok fazla girişimlerde de bulunmuştu. Araştırmacılar insanlar pazarlama sektöründe özellikle insanlara işte subliminal daha böyle algı eşiği altında bazı reklam ürünleri göstererek kişilerin aslında satın alımlarını yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını biliyoruz ancak bilinç dışını yeniden programlama gibi bir yöntemin bir metodun olmadığını gösterdi araştırmacılar. Bunun böyle olmayacağını gösteren bir yığın kanıt da mevcut. Kısacası algısal yorumlamalarımız hatalı olabilir. Sezgiyle hareket ettiğimiz zaman hatalı sonuçlara ulaşabiliriz. Aynı zamanda mantıklı kararlar da verebiliyoruz anlık kararlarda özellikle. Kişi birçok yanılgıyla karşılaşabiliyor özellikle kendi davranışlarını açıklamada da yanlış yorumlarda bulunabiliyor. Neden bu davranışı yaptığına dair? Bu konuda Gazzaniga'nın bir çalışması var. 2008 yılında beyin yarı küreleri ameliyatla birbirinden ayrılan bir hastanın kendi şaşırtıcı davranışlarına anında bir açıklama uyduracağını söylemişti bu çalışmaya göre. Örneğin İki beyni ayrılan bir hastanın sözel olmayan sağ beynine yürü komutunu versek ve kişi kalkıp yürüse ama sadece bu komuttan dolayı yürüse diğer sol beyni yürümeye bir sebep bulacaktır. Ve kişiye sorduğunuz zaman ya niye yürüdün sen deseniz susamıştım su almaya gidiyorum diye bir sebep bulacağını söylemişti. Çok ilginç bir çalışma mesela bu. Çünkü yaptığınız eylemin bir sebebi olmasa bile bir sebep bulmaya başlıyor beyin. Şundan dolayı yaptım. Bu da yanılsamaya yatkınlığımızı çok açık bir şekilde göstermekte. Bilişsel sistemlerimiz bilgiyi büyük oranda faydamıza kullanıyor. Ancak bu bazen istemediğimiz sonuçlar yaratabiliyor. Bunlardan bir tanesi... Kişinin kendine fazla güvenmesi. Sezgilerine dayalı olarak bir inanca sahip olması, bir düşünceye sahip olması ve bu konuda kendini yüzde yüz haklı görmesi ki buna da düşünsel kibir diyoruz. Atıyorum başından beri biliyordum zaten böyle olacağını. Demek bir çeşit düşünsel kibir aslında. Kendine fazla güvenme olgusuyla neyi anlatmaya çalışıyorum? Bir inancın doğruluğundan çok doğru olduğuna emin olma eğilimi aslında. Yani kişinin kendi doğruluğunu abartması. Dolayısıyla bir şeyin doğru olup olmadığıyla ilgilenmiyoruz. Doğru olduğuna emin olmak istiyoruz. Bakın bu ikisi çok farklı şeyler. Doğru mu değil mi? Hiçbir önemi yok. Doğru olduğuna emin olmam lazım. Kendimi bu konuda ikna etmem lazım gibi bir şey. Bu konuda David Dunning 1990 yılında bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada üniversite öğrencileri başkalarının kararlarını ve tercihlerini tahmin edecekler. Tabi tahmin etmeden önce sorulan soruları biliyorlar ve o katılan kişilerle de bir tanışıyorlar. Hani hobilerini falan soruyorlar. Baya günlük konuşma gibi tanışıyorlar onlarla. Bu konuşmanın sonucunda sorulara verecekleri cevapları tahmin edecekler. Öğrenciler %63 oranında tahmin etseler de öğrencilere sorduğumuzda sizce bu insanların kararlarını, düşüncelerini, tercihlerini yüzde kaç oranında doğru bilebilirsiniz denildiğinde %75 oranında çıktı. Yani %75 oranında kendilerinden emindiler. O insanların kararlarını tahmin edebileceklerine inanıyorlardı, inanmak istiyorlardı. Tabii ne gariptir ki genelde yetersizlik kendine fazla güveni getiriyor. Yani bilmediğiniz zaman kendinize daha çok güveniyorsunuz. Dil bilgisi, mizah, mantık sınavlarında en kötü notları alan öğrenciler sözü geçen bu konularda en becerili olabileceklerini söylemişlerdi. Çünkü iyi bir dil bilgisinin ve mantığın ne olduğunu bilmiyorsanız bunlardan ne kadar mahrum olduğunuzu da bilemezsiniz. Örneğin size psikoloji kelimesindeki harflerle başka kelimeler türetin desem 1, 2, 3 kaç tane kelime türettiyseniz artık harflerin yerlerini değiştirerek. Diyelim ki 3 tane kelime buldunuz. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Başarılı hissedeceksinizdir. Ve kendinize bu konuda güveniniz artacaktır ilk etapta. Yani ben bunları yapabiliyorum. 3 tane kelime buldum. Daha ne yapayım diyeceksinizdir. Ta ki bir arkadaşınız gelip bak iki tane daha kelime çıkıyormuş bundan diyene kadar. O iki kelimeyi gördükten sonra da ilk başta hissettiğiniz duygular tam tersine dönebilir. Kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir alanda çok kötü hissedebilirsiniz. Yani buradan ulaşacağımız sonuç yetersizlik bir şekilde kendine fazla güveni getiriyor. Yani o diğer kelimelerin olup olmadığını bilmediğiniz için kendinize güveniniz var. O alanda iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama eksikliklerinizi gördüğünüz an her şey değişiyor. Bizler kendi davranışlarımız Oranışlarımızı bile öngörmekte çok zayıfızdır. Bu konuyla alakalı da yapılan bir çalışmada öğrencilere diyorlar ki sene başında aldığınız dersleri acaba dönem sonuna doğru hepsini devam ettirir misiniz? Yoksa bazılarını bırakır mısınız? Çünkü dönem başında ders seçersiniz. Seçmeli dersler olabilir, zorunlu dersler olabilir. Bu seçmeli derslerden bazılarını bırakabiliyorsunuz. Daha sonraki dönemde başka dersler alabiliyorsunuz. Öğrencilere bunu öngörmelerini söylediler ve tahminlerinin yüzde kaç doğru olabileceğini sordular. Bazılarında öğrenciler dediler ki mesela %70 oranında ben bu dersi devam ettiririm bırakmam. Bazılarında dediler ki %100 bırakmam ben bu dersi çok seviyorum. %100 dedikleri alanda bile... %15, %20 oranında yanlış tahminde bulunmuşlardı. Yani kesin olarak gördüğünüz şeyde bile %15 oranında hata payımız var. Ve bu çok ciddi bir hata payı. Çünkü %100 kesinliğine inanıyoruz, böyle öngörüyoruz. Ama öyle olmayabiliyor. Sadece öngörülerle kalmıyor bu. Planlamalarımızda bile bir yanılgıya düşüyoruz. Buna da planlama yanılgısı deniyor. 1969 yılında Montreal Belediye Başkanı bir stadyum yap yaptıracak olimpiyatlar için. 1979 yılındaki olimpiyatlara yetiştirmesi lazım. Harcanacak parayı hesaplıyorlar. İşte 120 milyon dolar falan hesaplanıyor. Ancak proje 1979'da değil 1989'da bitiyor. Bırakın olimpiyat stadyumunu sadece çatısı 1989'da tamamlanıyor. Yani 1979'da teslim edilmesi gereken stadyum 1989 1989'da tam tamamlanıyor ve üstelik sadece çatısı tamamlanmasına rağmen giden para 120 milyon dolar ama bütün proje için 120 milyon dolar gidecek denilmişti ve 10 yılda bitecek denilmişti süre 20 yıla uzadı para da tüm proje için planlanan paranın çok çok üstüne çıkmış oldu 1985'te yetkililer Bastı'nın Big Dick Otoyol projesinin 1988 yılında biteceğini ve 2.6 milyar dolar gibi bir para gideceğini söylediler. Ancak otoyol 2006'da bitti ve harcanan para 2.6 milyar olacağı düşünülen para 14.6 milyar dolar tuttu. Bir diğer örnek sezgilerimizle düşünmeden bilinç dışıyla hareket ettiğimiz önyargılarımız, yanılsamalarımızın işin içinde olduğu en önemli alanlardan birisi de borsa. Bitcoin, bu alanlarda yaptığımız yatırımların ileride bize ne kadar kazandıracağını bazen planlamıyoruz, hesaplamıyoruz, sadece hislerimizle hareket ediyoruz. Yani bir coin aldınız ya da borsada herhangi bir kağıt aldınız. O şirketin kağıtlarının, hisselerinin yükseleceğini tahmin ediyorsunuz. Peki sebep, neden yükselsin? Çünkü yükselecek gibi duruyor ya da coinlerde öyledir. İşte ben Ripple aldım, Ripple bence bu sene 3 dolara çıkacak. Neye göre? Ya belli işte hareketlerinden. Bakın bunların hepsi hala bilinç dışının bize yardım etmesi. Vereceğimiz kararları kolaylaştırmaya çalışıyor. Ama hataya düşebiliyoruz. Ve çoğu insan da hataya düşüyor. Bunu bilen büyük yatırımcılar da küçük yatırımcıların üstüne oynuyorlar. Ve sürekli bir yukarı bir aşağı insan psikolojisiyle oynayarak sizi aslında yanıltıyorlar. Siz de bu tuzağa düşüp Maalesef elinizdeki birçok şeyi kaybedebiliyorsunuz. Tabii ki siyasetçiler, siyasetçiler kadar kendine güvenen başka insan yoktur herhalde. Siyasetçiler de bu karar alma mekanizmalarından dolayı her şeyi mahvedebilirler. Çünkü kararlarının arkasında durma zorunluluğu hissederler. Bir siyasetçi verdiği kararı tam tersine çevirmez kolay kolay. Çünkü o kararı düşünüp planlamış ve öyle vermiştir. Aksi takdirde rezil olacaktır herkese. Dolayısıyla verdiği kararı daha sonradan reddetse bile o kararı sürdürmek zor. Kalabilir. 1939 ile 1945 yılları arasında Avrupa'nın geri kalanına savaş açan Adolf Hitler örneğin kendinden çok fazla emindi, her şeyi başarabileceğini düşünüyordu. 1990'da ordusuyla kuvvete giren, 2003'te işgalci orduları bozguna uğratacağını söyleyen Saddam Hüseyin kendinden çok emindi. Irak'ta barışçıl bir demokrasinin hüküm süreceğini söyleyen George Bush kendinden çok emindi. Bir diğer yanlılığımız da Doğrulama yanlılığı, the confirmation bias diye İngilizcesinde geçen bir yanlılık türü. Burada insanlar kendi inançlarına, kendi düşüncelerine ters düşecek bilgileri aramama eğilimindedirler. Yani bir inancınız var, bir düşünceniz var, bir fikriniz var. Bu fikre ters düşebilecek herhangi bir şeyi asla aramıyorsunuz. Tam tersine fikrinizi, düşüncelerinizi doğrulayacak şeylerin peşinde koşuyorsunuz. Bir siyasetçi gibi, bir borsacı gibi. Bu konuda Wason 1960'ta bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada hani bilirsiniz bazı sayı dizilerinde örüntüler yakalamaya çalışırız. Atıyorum 3, 5, 7 yan yanaysa buradaki örüntü nedir? İkişer ikişer artıyor belli ki. 3, 5, 7 bir sonraki sayı tahmin edin desem 9 dersiniz. Bir örüntü yakalamış oldunuz. Aynı bu şekilde katılımcılara 20 tane sayı dizisi veriyorlar. Bu 20 tane sayı dizisi içinde bir örüntü var diyorlar ama hepsinde aynı örüntü var. O yüzden... Bu aynı örüntüyü bulup bize söyleyin diyorlar ama aslında böyle değil. Yani 20 tane sayı dizisinden mesela 10 tanesi aynı örüntü, 5 tanesi farklı bir örüntü, 5 tanesi farklı bir örüntü diyelim. Ki bu şekilde karıştırıyorlar ama belli sayılar, belli örüntülerde gerçekten, katılımcılar... Birkaç sayı dizisine bakıp mesela 3 tanesine, 4 tanesine bakıyor, bir örüntüye kalıyor. Diyor ki işte bunlar ikişer ikişer artıyor. Onunla yetiniyor mesela. Diğer sayı dizilerine bakmıyor. Diğer sayı dizilerine baksa çünkü onu yanlışlayacak şeyler çıkabilir. Tam tersine bulduğu örüntüyü doğrulayacak başka sayı dizileri arıyor kişi. Yani ikişer ikişer artan başka var mı? Ha bir tane daha var, bir tane daha var. 7 tane var. 7 tanesi böylese 20'si de böyledir deyip sonuca gidiyor. Halbuki onu yanlışlayan başka şeyler de olabilir. Yanlışlanmayı istemediği için o fikrine, o düşüncesine ters düşecek şeylerle karşılaşmamak için hızlı bir sonuca varmayı tercih ediyor. Bunun içinde sunduğu delil ne? 7 tane sayı dizisinde bu örüntü var. Bu konuda inançlarımız olumlu ya da olumsuz olsun. Herhangi bir düşünce olabilir. Kendinizle alakalı olabilir. Mesela kendinizin başarısız olduğunu düşünüyorsanız sizi başarısız olarak nitelendiren kişileri daha gerçekçi bulursunuz. Aksi takdirde evet hoşunuza gidebilir birinin size başarılı demesi ya da işte yakışıklı demesi mesela hoşunuza gidebilir. Ama siz kendinizi yakışıklı bulmuyorsanız sizi yakışıklı bulmayan kişilerin söylemleri size daha gerçekçi gelmeye başlar. Dolayısıyla yine kendi sahip olduğunuz düşüncenin Tekrarlarını duyduğunuzda Aynısını başkasından işittiğinizde Bunları almaya devam ediyorsunuz Karşıt görüşleri hala dinlemiyorsunuz Buradaki yanlılığı Destekleyen şey bizim kendi inanışımız Bu siyasi tartışmalarda Dini tartışmalarda Bilimsel tartışmalarda Her yerde karşımıza çıkıyor Kişinin bir fikri var Atıyorum A teorisine inanıyorum ya da B partisine inanıyorum kazanacak. Bu partinin yaptıkları daha iyi ya da takım tutmada da bu böyle. Fenerbahçe Galatasaray tartışması olsun. Fenerbahçe işte şunu yendi bunu yendi. Halbuki Fenerbahçe'nin yenildiği maçlar da var. Ya da Galatasaraylısınız Galatasaray'ın bir sürü kaybettiği maç var. Bunları hiç düşünmüyorsunuz. Galatasaray'ın kazandığı işte ta UEFA kupasına kadar gidebiliyor kişi. Diyor ki bizim de kupamız var diyor. Neden? Galatasaray savunmak adına elindeki bütün malzemeleri toparlamaya çalışıyor ve onu sunuyor karşı tarafa. Halbuki tam tersini de yapabilecek malzemesi bir sürü var. Ama sahip olduğumuz inancın tam tersini aramaya meyilli değiliz. Bir diğer yanılgılarımız kestirimler, zihinsel kısa yollar. Yani önceden bize verilen bilgiye dayanmadan anlık elimizdeki hazır bilgiyle karar vermek. Bu konuyla alakalı yine bir çalışma yapılıyor. Oregon Üniversitesi öğrencilerine bir psikolog kurulun 30 avukat, ...ve 70 mühendisten oluşan bir grubu görüşmeye aldıklarını ve kısa hayat hikayelerini dinlediklerini söylüyorlar. Bu 30 avukat ve 70 mühendis arasından bir kişinin bu tanımını, bu izlenimini sizlerle paylaşacağız diyorlar. Siz bu kişinin avukat mı mühendis mi olup olmadığına karar vereceksiniz diyorlar. Daha sonra Frank adında biri uyduruyorlar. Aslında öyle biri de yok belki. Diyorlar ki işte Frank zamanında barlara giden... Ama barlara gittiği zaman arkadaşlarıyla genelde babası hakkında konuşan, hep yanlışlarından bahseden, vicdanını sürekli ön plana atan bir kişiydi gibi bir hikaye uyduruluyor. Daha sonra deniliyor ki, sizce Frank'ın avukat olma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi normalde 30 avukat ve 70 mühendis vardı. Yani bu kişinin avukat olma olasılığı... %30 aslında. Ama öğrenciler bu bilgiye bakmayıp sadece o hikayeye dayanarak ki bu bilgi önceden onlara verilmiş olsa dahi sadece hikayeye dayanarak yanlış tahminlerde bulunuyorlar. %80 oranında avukat olduğunu söyleyenler çıkıyor. %90 oranında avukat olduğunu. %100 oranında avukat olduğunu söyleyenler çıkıyor. Ama zaten toplamı 100 ve sadece 30'u avukat. 70'i mühendis. Nasıl olur da bu topluluktan bu kişinin %100 avukat olma ihtimali olabilir? Öğrenciler burada mühendislerin ve avukatların birbirlerine olan oranlarını dikkate almadığı görüldü. Yani zihinsel kısa yollar kullandılar. Ki buna da temsil kısa yolu deniyor sosyal psikolojide. Onu temsil eden şeyi bir şekilde zihinsel kısa yollar kullanarak tahmin etmeye olasılığını hesaplamaya çalışıyor kişi. Bir de erişilebilir kestirimler var. Bu da şöyle bir şey. Mesela size bir soru sorayım. Irak'ta mı yoksa Tanzanya'da mı daha çok insan yaşar? Hemen cevap verin. Zihninizde tutun bu cevabı. Muhtemelen çoğunlukla Irak denilecek. Neden? Çünkü Irak'la alakalı daha fazla bilgimiz var. Tanzanya'yla alakalı çok fazla bilgimiz yok. Bu da bize şunu gösteriyor. Zihnimizde daha önceden bilgi sahibi olduğumuz her şey cevap olarak daha olası Görülüyor. Zihnimiz böyle bir hata yapıyor. Erişilebilir kestirim deniyor buna da. Yani bu bazen tabii ki doğru da olabiliyor ama. Örneğin mesela edebiyat sınavında ben böyle bir şey yapmıştım hatırlıyorum. Edebiyat sınavında işte bir metin verilmişti. Bu metin hangi yazarın olabilir denilmişti. Ve şıklarda 4-5 tane yazar var. Ben bildiklerim arasından seçim yapmaya başlamıştım. Bilmediğim yazarlar da olabilirdi. Çünkü metni hiç hatırlamıyordum. Ama sadece bildiğim yazarlar arasında seçim yapıp soruyu yanlış yapmıştım. Yani daha önceki bilgi sahibi olduğum şey bana daha Olası görünmüştü. Kassanstein'ın bir söylemi var. Olasılık ihmali dediği bir şey de var. Bu da aslında başımıza gelebilecek birçok olay içerisinden sadece bildiğimiz olaya odaklanıp ondan korkmak. Mesela sigaradan 1 milyon kişi ölüyordur. Ama atıyorum koronavirüsünden 10 kişi ölüyordur. Biz koronavirüsüne odaklanıp koronavirüsünden korunmamız gerektiğini söylerken sigara umurumuzda bile değildir. Ya da terörizmden korkarız mesela. Ama terörizmden kaç insan ölüyor senelik? Bir bakarsınız işte 100 insan falan. Ama küresel iklim değişikliğinden korkmayız. Halbuki ağır şekilde bir kıyamete doğru gidiyor dünya. Bu o kadar gündemimize gelmez. Kolay erişilebilir kestirimler bu konularda da bizi yanlışa sevk ediyor. Yani bir olasılık ihmali söz konusu. Ya da 11 Eylül 2001'deki uçak kazası olaylarından sonra uçağa binmenin normal bir otomobile binmekten daha tehlikeli olduğunu düşünürüz. Uçak kazaları... Hafızamızda daha iyi yer edinmiştir, daha kalıcı olmuştur, belki daha çok korkutmuştur ama olasılıksal olarak normal trafik kazalarında daha çok insan hayatını kaybediyor. Uçak kazalarında neredeyse onun yarısından daha az. Ama işte zihnimiz, beynimiz bize o kadar çok şeyi yanlış gösteriyor ki. O kadar hata yapıyoruz ki. Yaşadığımız hayat içerisinde kendimizi o kadar yanlış yönlendiriyoruz ki belki. Ve bunun farkında bile değiliz. Önlem aldığımızı düşünüyoruz. Ancak önlem aldığımız şey aslında pireyi deve yapmak. Deveyle uğraşmaktansa pireyle uğraşmak. Şu noktadan sonra sezgilerimizin, korkularımızın aslında mantıklı bir açıklamalarının olmadığı, erişilebilecek kestirimlere ayarlı duygular tarafından yürütüldüğü açıktır. İşte bizler buna benzer birçok hata, birçok yanılsama ve birçok yanılgı içerisindeyiz. Sosyal dünyamızı yanlış algılarken aynı zamanda yanlış yargılıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.